Herkese merhaba. Bugün Ceylan Özçelik ile beraberiz. 12. Avrupa İnsan Hakları Film Günleri kapsamında gösterime girecek olan Cadı Üçlemesi 15 artı belgeselinin yönetmeni kendisi. Kendisiyle bugün keyifli bir sohbet gerçekleştireceğiz. Ceylan merhaba. Bugün merhaba. bizle beraber olduğun için çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim davetiniz için. Hoş geldin. Hoş Öncelikle Ceylan'la ilgili böyle ufak bir bilgi vermek istiyorum herkese. Kendisi 1980 doğumlu, Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi mezunu, 14 yıl televizyon programcılığı ve sinema yazarlığı yapmış. Kısa ve uzun metraj filmleri Berlin'de ve birçok e, uluslararası festivalde gösterilmiş. Bir kısa kurmaca, bir uzun belgesel ve bir uzun kurmacanın oluşan Cadı Üçlemesi adlı projesiyle Berlin Maiden Board konuk sanatçı programına ve San Francisco SS film programına seçildi. Üçleminin ilk iki filmi seyirciyle buluştu. Son film de e, çalışmalar devam ediyor. Evet. E, bu bilgilere eklemek istediğin başka bir şey olur mu? Öncelikle onu sormak isterim sana. Başka bir şey yok. Çok teşekkür ederim. Tamam. Harika. E, Kendisine şimdi e, Cadı Üçlemesi 15 artı filmiyle ilgili sohbetimize başlayabiliriz. E, öncelikle e, belgeselin beni çok etkilediğini söylemem gerekir. ve Belgeselin e, aslında izleyenler e, Bilecektir, izlemeyenler için de şöyle ufak, çok fazla ele vermeden de bir, bir bel, bilgi vermek isterim. Belgeselde aslında iki tane karakter, Aylin ve Havva. E, onların gerçek yaşamlarını hikayelerini dinliyoruz. Ve e, seslendirme ve e, görüntüler üzerine seslendirmeyle dinliyoruz. Ben bunun aslında başta, baştan bir seçim olduğunu düşünmüştüm. Fakat e, belgeselin sonunda gördüm ki tam olarak öyle olmamış. Öncelikle bir e, bundan başlayabilir miyiz? E, bu şekilde <gülüyor> e, yapmanın sebebi neydi? Bu şekilde çekilmesinin sebebi <gülüyor> neydi? <gülüyor> Tabii. E, şöyle başlayayım. Aslında en başta hayalim şuydu. E, Cezayilerinde kadınlarla bir araya gelmeye başladığımda. E, evli oldukları adamlar tarafından şiddet gören kadınlar. Ve e, bir gün yine bir şiddet anında kendi canları tehlike edeyken aslında öz savunma haklarını, temel bir yaşam hakkı olan öz savunma haklarını e, kullanmak için adamı hani öldürüyorlar ve böyle nihayetleniyor. Ve 15 artı aslında bu öz savunma hakkını kullanan iki kadınla ilgili, Aylin ve de dediğim gibi. Ve Aylin ve Havva'yı resmetmek şöyleydi kafamda hep. Onların sadece yüzlerini çekiyorum. Yani bir cezaevi yaşamı değil aslında. Sadece yüzlerini çekiyorum ve onlara çocuklukları, çocukları, hayalleri, en sevdikleri yerler, yani mekanla ilişkileri, e, onlar için kabus olan mekanlar, e, aslında e, uzak durmak istedikleri mekanlar, çok sevdikleri hayvanlar ve çok sevdikleri doğa. Çünkü ikisinin de en temel ortak özelliği aslında doğaya, hayvanlara ve e, çizmeye, e, resmetmeye olan tutkuları ve aynı zamanda ikisi de bağlama çalmak istiyordu. Evet. Aylin biraz e, kurs alabilmişti içeride ama hava için açılmamıştı. Ee, Birçok daha onların e, benzer e, kılan şeyler var. En öncelikle zekaları, yani e, kendilerini ifade etme biçimlerine duyduğum hayranlığı anlatamam. E, yanı sıra e, yaratıcılıkları e, ve zekalarından çok çok e, etkilendim. E, hala da etkilenmeye devam ediyorum çünkü belgesel biliyorsunuz sen çektik bir süreç değil aslında. Biz Tabii. tek görüşmeye ve arkadaş kalmaya devam ediyoruz e, ve konuşmaya ve yazışmaya. Ee, ve ben cezaevine girip bir odada kamerayı koyup direkt ailenin yüzünde ailenin kameraya baktığı şekilde sorularımı sormak ve onun bunları kameraya yanıtlaması. Aynı şekilde havva içinde böyle. Ee, ve yanı sıra da onların bahsettiği yerleri, hayatlarının geçtiği yerleri, çocukluklarının geçtiği yerleri, mahallelerini ve onlar için kabus mekana dönüşen yerleri kaydetmek. Sonra bunları kurgu kurguda iç içe geçirerek ee, planları ya yani birkaç planı bazen üç planı bazen dört planı iç içe geçirerek e, mesela Aylin'in yüzünde e, o çok sevdiği e, yerleri görmek e, on gözü köprüsünü on gözü köprüsüne sanki Aylin orada dolaşıyormuş gibi onun gözleriyle dolaşmak e, Aylin çok sevdiği Samandağ'da e, balık tutmayı çok seviyordu. Ee, orada işte o gün, gün doğarken e, sanki o oradaymış bir balık ısıtıyormuş gibi işte onun yüzüyle birlikte orada olmak gibi bir e, kurgu dünyası inşa etmiştim önden. Ve fakat bu e, hayallerim e, süreçte e, ne yazık ki e, gerçekleşemedi. E, çünkü biz e, başvurduk Adalet Bakanlığı'na cezaevinde çekim yapabilmek için Adalet Bakanlığı'nın izin almamız gerekiyor. <Gülüyor> Ve çok uzun bir bekleyiş oldu, aylar sürdü. Biz bu aylarca dönüş alamamanın nihayetinde biraz e, işte tanıdığımız daha eli güçlü kaynaklarla e, içeriden e, izin almanın yollarını aramaya başladık. Ve fakat e, nihayetinde bize bir aylar aylar sonra, şu an gerçekten hatırlamıyorum 6-7 ay sonra belki <gülüyor> bir red geldi. Yani bu orada çekim yapamayacağımıza dair ama bunun bir ya bir açıklaması, bir gerekçesi yoktu. Sadece orada çekim yani ceza ile çekmeye izin vermiyoruz, herhangi bir şey yok. Ee, ve sonra biz de dedik ki yani kolay pes etmedik aslında, tekrar başvurduk. Bu sefer de tamam, hani görüntüye izin vermiyorsunuz ki sadece aslında bir görüntü yönetmenimle ben ve ses kayıtçımla gireceğiz. Yani üç kişi oldunuz içeride, bu kadar. Hı hı. Ve tabii ki bize biri içeriden eşlik edecek cezaevinden. Ee, ama e, madem buna izin vermiyorsunuz, biz o halde ses kayıdı ile girelim. Hatta sadece ben gireyim. Ben zaten avukat olduğum için bir yandan da girebiliyorum cezaevlerine, girip çıkabiliyorum barokartımla. Ben gireyim ve ses kaydı alayım yine yanımızda bir e, dinleyenle e, ve fakat aylar aylar geçti bu sefer daha uzun geçti yani 6-7 aydan da fazla geçti. O arada zaten umudu kestik yani bir dönüşü almadan <gülüyor> e, ben iki oyuncuyla e, birlikte kayda Girdim ve onlar tabii önce Aylin'le Havva'ya sordum hani böyle böyle bize izin verip bilmiyor ne düşünürsünüz işte Aylin seni hare sürer Havva senin için kütürşahin seslendirecek sizin için uygun mudur? Onlar çok mutlu oldular ee, ve biz bu şekilde e, kayda girdik ve biz kayda girdikten sonra zaten red geldi yani. Zaten bize. redde olacakmış evet, olacak yine. Yani. Yani, o zaten evet. biliyorduk. Bir yandan da onu sezmiştik artık çok uzun zaman geçmişti zaten söylüyorlardı verilmeyecek size bu izin diye hani hmm. aradaki e, kaynaklarımızda da verilmedi nitekim. evet ve nihayetinde e, onları aslında görmediğimiz bir dünyaya e, gitmiş oldu film hiç yüzlerini görmediğimiz. Ve aslında Hava ve Aile'nin tamamen sizlere yazdığı e, mektuplar üzerinden evet. oyuncularında da evet. seslendirmesiyle. E, ortaya evet. çıkmış oldu. Aslında Bu... Hı -hı. E, hemen oraya gireyim. Tabii. Tamamen mektuplar değil. Çünkü şöyle bir şey oldu. Normalde ben travmayı tekrar yaşatmamak için o geceleri sormayacaktım ve o geceleri hmm. başka türlü e, şekilde çözmek üstüne düşünüyordum. Nitekim e, şey çıkmayınca ya zaten kayıt hani e, izne çıkmayınca ee, mahkemelerde dava dosyalarındaki kendi ifadelerinden olaya anlattıkları hmm. kendi ifadelerinden birebir o cümlelerin aynısını alıp duruşmada ne söyledilerse aynısını alıp e, onları e, Hare ve Gülçin'e e, seslendirdim. Dolayısıyla aslında mektuplarda biz çok karanlık şeyler konuşmuyoruz. Biz hep hayaller, düşler, e, dostluklar, e, çocuklar, çocukluklar bunları konuşuyoruz aslında. Onlar dosyalardan. Evet ben de bunu da soracaktım yani bütün hı hı. E, seslendirmeler hepsi onların mektuplarından mı çıktı yoksa farklı kaynaklarda var mı diye e, anladığım kadar o zaman evet ifadeler de e, dahil olmuş Hı -hı. E, bu sürece. Evet. Bu arada e, seslendirmeler bence müthiş olmuş. E, ben bir an zaten hani oyuncuların seslendirdiğini bilmeden evvel acaba dedim gerçekten e, mektupları e, okuttular. Bir yandan sesler bir, Hı -hı. tanıdık geliyor. Ama bir Hı -hı. yandan da öyle bir seslendirme yapılmış ki gerçekten e, orada e, bahsettiğimiz Alim ve Havva seslendiriyor mu acaba diyebilirim. Bir Hı -hı. an evet. diye, düşündüm açıkçası. Evet. Yani evet tabii ki onları görmek, onların da bu sürece fiziksel olarak da dahil olması bence çok güzel olurmuş. Ama bir yandan da bütün o görseller, o görsellerin üzerinden anlatım çok bambaşka bir atmosfer yaratmış. Bence birçok seyirci de bunu düşünecektir diye tahmin ediyorum. Bir de az önce e, çok onların çok dillerinin çok iyi olduğundan bahsettim. Bunu evet. da merak Hı -hı. ettim. Yani hiç böyle düzeltmeler yapıldı mı bu anlatımın mektuplar üzerine? Olduğu gibi hiç, tamamen... Hiç yapmadım. Evet. Hiç, hiç. yapmadım. Evet. E, yani çünkü Aylin zaten şiirde yazıyor bu arada ve çok güzel şiir evet. yazıyor. Çok okuyor. Ee, içeride liseyi bitiriyor şu an ee, ve e, Havva da e, inanılmaz güzel çiziliyor. Yani e, çok yazmıyor ama çiziyor. Havva'nın bence Aylin'den farkı şöyle, e, Havva çok e, aşırı e, duygu iniş çıkışları yaşayan e, bir karakter ama bu anlamda çok özel bir karakter. Çünkü çok acı bir şeyden bahsederken ve ağlarken bir anda içerideki bir arkadaşının takdibini yapıp e, sizi yani e, yere yatıracak kadar güldürüyor. Ee, ve çok e, iyi bir komedyenlik e, hamuru var. Yani bence çıktıktan sonra kesinlikle bir stand-up yıldızı olabilir Havva. Yani e, <gülüyor> öyle bir yeteneği var. Dolayısıyla da e, işte ailenin şiir yazması, Havva'nın bu komedyenlik yeteneği e, zaten o ifade güçlerini e, bence e, gösteriyor. Hani yeterince. Evet, ben... Birer hiçbir şey değiştirmedim. Tek yaptığım dokunuş şuydu. E, Havva evli olduğu adamın adını söylüyordu. Ben... E, Erkeklerin adı filmde geçmesin diye o ismi çizip o dedim yerine anladım. Anladım. Hı -hı. Yani gerçekten müthiş bir anlatım var orada. O yüzden hiç e, ekleme yapılmadık denince ben de çok merak ettim. E, Hı -hı. Bir de e, belgeselin sonunda da zaten bazı görseller görüyoruz. E, onlardan da yakaladım yani. Evet. Şiirler Hı -hı. var orada. Evet. Onların yazdıkları şeyler var. Çok gerçekten Hı -hı. insanı o an derinden de etkileyen görseller. E, bir de ayrıca onların sevdiği yerlerde çekim yapıldığından bahsettim. Hı -hı. Hem sanırım onların büyüdüğü yerlerde, mahallelerinde evet. hem sevdiği Hı -hı. hem de aslında sıkıntılar yaşadığı yerlerden de görseller hmm. görüyoruz değil mi? Ondan da biraz evet, bahsedebilir evet. misin? Nasıl bir Tabii. süreç oldu? Tabii yani çekim süreci ııı e, yani bir daha herhalde hayatım boyunca yaşayamayacağım. Çok garip bir süreçti. Önce onu söyleyeyim. Yani çünkü ııı e, her gün böyle bir dört kişilik ekip, çekim ekibi. Hı -hı. Ve ııı e, yani kendimizi ağlamamak için çok zor tuttuğumuz çünkü çocuklarla birlikte de çekim yapıyoruz ya gerçekten ailenin ve çocuklarıyla ya çok tuhaf duygulara sürüklendiğimiz ama bir an tıkla Tıpkı Havva gibi bir an hani çocuklarla çok güldüğümüz, sonra çocuklar yanından ayrılır ayrılmaz ağlamaya başladığımız bir değişik bir süreçti. Ve Diyarbakır'da başladı bu süreç. Ailenin e, çocukluğunun geçtiği, e, sonra İstanbul Gazimahallesi'ne taşınıyor ve orada evleniyor. Daha doğrusu evlen, evlendiği için taşınıyor. E, ailesinin yaşadığı ve şimdi çocuğunun yaşadığı e, yer olan Diyarbakır'daydık. E, orada onların köyünde de çekim yaptık, Lice'de e, ve... E, Başka yerlerde yani onun işte ilkokulunun ıı, olduğu, çocukluğunun geçtiği, işte çeşitli yerlerde. E, Diyarbakır zaten e, çok etkileyici bir şehir. Yani ne desem e, tarif edemiyorum yani e, süreci. E, Oradan sonra Hatay'a geçtik. Hatay'da çekimlerimiz başladı hava için. Havanın zaten bütün hayatı Hatay'da geçmişti, Hatay'ın muhtelif yerlerinde. Saman daha çok seviyordu. Samandaha da çok çekim yaptık, onun çok sevdiği bir yer olduğu için. Ve onun kabus mekanı ise Belendi. Belen evlendikten sonra yaşadığı yerdi. Orada da çekimler yaptık ve İskender'in şu an cezaevinde olduğu yer. Daha sonra İzmir çekimlerimiz oldu. Ee, İzmir'de aslında ikisinin de e, çıktıktan sonra yaşamak istediği, en çok yaşamak istediği yer. Yani çocuklarıyla beraber orada bir e, hayal kuruyorlar. Eğer İzmir'de yaşayamazlarsa köylerinde yaşamak istiyorlar ikisi de. Yani çocuklarıyla böyle e, tarlada e, bir şeyler yetiştirdikleri bir hayat hayal ediyorlar. E, ve e, nihayetinde de İstanbul'da e, ailenin evli olduğu süreçteki e, kabus şehri olarak, zaten hiç sevmiyor e, İstanbul'u ve sürekli getiriyor bunu. Evet, keşke gelmeseydik de. diyor hep. Evet, keşke Hı -hı. gelmeseydik diyor. Gazi Mahallesi, zaten Gazi Mahallesi çok sembol bir mahalle. Oradaki süreç ve kent ormanı yine Gazi Mahallesi'ne çok yakın. Eğer hiç gitmediyse İstanbullular, yani gitmeyen İstanbullulara naçizane kesinlikle görmeleri gereken bir yer olduğunu söylemeliyim. Kent ormanının, Sultan Gazi'de. Çok acayip bir etkisi var. Yani. Sizi alıp böyle başka dünyalara götürüyor. Arkasında bir su da var. Diyarbakır'a da benziyor o yüzden. Çok büyük bir alan bu arada. Hani aşağı inip yukarı çıkıp her yerine yürünmelerini tavsiye ediyorum naçizane. Ve orada da çekimlerimizi yaptıktan sonra dört şehirdeki çekimlerimizi tamamladık bu şekilde. Evet yani zaten izleyince görecektir herkes. Yani inanılmaz bir şekilde oralarda... Dolaştığımı hissettim. Zaten belgeselin öyle bir etkisi var. Oranın e, yani geri geldi. O hikayelerin karanlığını hissettim. O, o mahalleleri yani i, acayip bir böyle e, oraya ışınlanmışım gibi bir etki yarattı bende gerçekten. Evet. Girdiğimiz bütün belge kanlar bizim için çok sinematografikti. Ve nihayetinde biz sinemacı olduğumuz için bir şekilde e, şey şeyi kendimizi çok zorluyoruz. Bir saniye şu an kamera olarak biz aileniz, biz hava ve buraları buralardan yefet etmemiz gerekiyor. Yani çünkü öteki türlü oraları evet. çok güzel resmetmeye başlayacağız. Çok estetik resmetmeye başlayacağız. Ve bu tehlikeli bir şey. Belen de bunu bu yüzden biz çekimleri durdurduk. Yani hmm. e, çünkü o kadar büyülendik ki Belenden. Yani bir baktık biz bayağı güzel resmediyoruz diyoruz yani <gülüyor> bir çekimleri durduk bayağı bir süre tekrar kayda girmedik nitekim kent ormanda da aynı şey oldu yani Aylin orada çok zor şeyler yaşadı kafasına silah dayandı orada Hı -hı. ve bir gece vakti tek başlarına yani orada neredeyse öldürülmek üzereydi. Ee, ve dolayısıyla da hani o duygulara girmeye çalıştığımız bizi de e, o açıdan zorlayan bir süreçti. Yani mekanların güzelliği e, biraz sorun oldu bizim <gülüyor> bizim için. Hani e... Zordu. Ee, ben Evet yani onu bu arada fark ettim. O sinematografik olarak gerçekten hı hı. çok e, e, bir yönetmene çok malzeme verecek yerler kesinlikle. Hı. Ama siz bence o karanlığı, e, o, e, onların o hikayesindeki karanlığı inanılmaz yansıtmışsınız ki izlerken işte dediğim gibi zaman zaman böyle bir inanılmaz daraldığımı ve böyle e, o yoğunluğu hissettiğimi... E, Fark ettim. Ee, ayrıca e, bir şeyden daha önemli bahsetmek istiyorum. Hı hı. Bütün bu sü süreç boyunca e, işte sonda dediğim gibi mektupları da gördüm. Hep e, aynı zamanda bir de kreditlerde bir psikolog ismi geçiyordu. Hı hı. Bunu da sormak istiyorum. Yani bu buradaki psikolog tam olarak e, ne e, ölçüde, kime, hı hı hı. E, kim için hı hı. aslında e, destek alındı o kişiden? Onun da hikayesini anlatabilir misin? Çok teşekkür ederim. Ee, bizim bu süreçte bir danışman avukatlarımız, bir de danışman psikoloğumuz vardı. Danışman avukatlarımız tabii bütün işte e, kadınlarla iletişimimiz, aynı zamanda hukuki süreçler, işte e, aynı zamanda onların dava dosyalarına erişim, duruşmalara girmek birlikte gibi e, bize her ayrı anlamda e, danıştığımız isimler oldu. Üç danışman avukatımız ve bir danışman psikoloğumuz vardı. Kendisi daha önce cezaevlerinde çalışmış biriydi Esra, cezaevindeki kadınlarla. Ee, ve Esra'yla biz aslında şu amaçla buluşmuştuk. Ee, ben henüz cezaevlerinde ziyaretlere başlamadan önce e, dava dosyalarını e, danışman avukatlarımız aracılığıyla erişiyordum ve bu dava dosyalarını okuyordum ve dolayısıyla hı hı. Kad yani kadınların yaşadığı korkunç şeyleri e, önden e, okumuş oluyordum onlardan e, onlarla sohbet etmeden bir şey dinlemeden önce. E, ve sonra Esra'ya gösteriyordum e, dava dosyalarını, Esra'yla paylaşıyordum ve Esra okuyup bana bir e, yani tırnak içinde bir rapor gibi bir şey sunuyordu. Mesela işte Ayşe'ye sarılma hmm. e, çünkü ile ilgili böyle böyle bir durum var. İşte e, Burcu'yla, isimleri şu an e, uyguluyorum, Burcu'yla buluştuğunda hı hı. ormandan söz etme çünkü hmm. ormanda böyle bir şey yaşamış gibi bana beni aslında yönlendirdiği bir süreçti. Sonra Cezayir'lerindeki bu buluşmalardan sonra da tam çekime gireceğimiz zaman aynı şeyi sadece Aylin ve hava özelinde yoğunlaştığı bir süre verdik Esra'ya o hani onları anlamaya daha çok okumaya çalıştı ve sonrasında da ekibe bu sefer yani çekim ekibi olan dördümüze Çocuklarla buluştuğumuzda ne yapmamız gerektiği, ne yapmamamız gerektiği, onlara nasıl davranmamız gerektiği, yani sonuçta çocuklar da şiddet mağduru. Onlarda trajik sonuç da diyetler. Ee, evet. <gülüyor> evet. Ya dolayısıyla bizi aslında bu anlamda bilgilendirdiği bir e, danışmanlık e, yolculuğumuz oldu Esra ile anladım anladım kadarıyla çok faydalı da bir süreç olmuş çünkü kesinlikle e, evet. birçok aslında işte çocuklar aynı zamanda ailem ve havva çok hassasiyeti hı hı. olan ve geçmişinde travması olan kişilerle buluşuyorsunuz evet. Ee, bu sebeple de orada e, yanlış bir şey yapmamak adına ve söylememek evet. belki adına dediğiniz gibi <gülüyor> bu çok önemli olmuş. Şundan şunu da merak ediyorum ee, bu süreçte e, Aylin ve Havva'nın e, süreçleri aslında bir en temel hak olan insan haklarını, <gülüyor> yaşam haklarını savundukları e, evet. için oradalar. <gülüyor> ee, tamamen bir e, mevsim müdafaa e, içerisinde oldukları, mevsi müdafaada da bulundukları için oradalar. Ve siz aslında <gülüyor> bence müthiş bir şekilde onların sesi oluyorsunuz ve sadece onların değil bu sebepten orada bulunan aslında tüm kadınların e, sesi olmuş oluyorsunuz. Aynı zamanda hukukçu olduğunuz için de bunu sormak istiyorum. Hem bir yönetmen hem hukukçu <gülüyor> olarak e, insan hakları perspektifinden baktığımızda Sizce e, bu belgeselin e, nasıl bir etkisi olur? Yani hem Havva hem Aylin Hı -hı. için hem e, hukuki süreç için e, sizce tabii ki hani hukuki süreçlerde ülkemizdeki sıkıntıların hepimiz çok farkındayız. Fakat acaba böyle belgeseller veya böyle filmlerin e, fazlaca duyurulması, e, belli bir kitle Hı -hı. tarafından e, izlenmesi, hukuki süreçlerde ve insan haklarının korunması süreçlerinde belli bir etkileri var mıdır? Ee, <gülüyor> ya da yoksa sizce e, neden <gülüyor> yok gibi böyle <gülüyor> ya, da <nasıl> <gülüyor> ya da nasıl olabilir gibi sormak istedim size. Ya çok teşekkürler bu soruyu için. E, bu benim de hep düşündüğüm bir şey aslında ama e, ne yazık ki cevabını bulamadığım bir şey. Çünkü çok enteresan. hani Bütün o araştırma sürecinde de aslında Hani tırnak içinde rakam olarak gördüğümüz şeyler var ya ve bunlar hayat tabii. ya. Yani insan aynen sadece aynen. E, kaybettiğimiz e, kadınların hayatları değil, çocukların da hayatları e, ve bir sürü başka insana etkileyen e, durumlar. Ve toplumun Hı -hı. da bir e, özetini sunuyor aslında bu. E, ve fakat tabii kadına yönelik içinde Türkiye ile sınırlı bir şey değil. Çok yaygın. Ya Bizim filmi dışarıda gösterdiğimizde de, ya daha geçen hafta ben Almanya'daydım, bir röportaj yaptık ve röportajdan sonra... E, röportajı yapan arkadaşımız yanıma gelip e, bir e, annesinin ikinci evliliğini yaptığını ve ikinci evliliği yapan e, adamın annesine şiddet uyguladığını ve artık bunun e, kendisinin bir türlü bu durumla baş edemediğini ve e, annesini de oradan çekemediğini. Dolayısıyla da artık annesiyle görüşmediği bir yere kadar gittiğini e, söyledi. Yani ve Amerika'da da her beş dakikada bir bir kadın tecavüze oluyor. Yani her yerde oluyor ve e, özellikle pandemiden sonra da veriler bunlar. Daha çok arttı. Yani pandemiyle birlikte artan evet. en büyük suç ev içi şiddet oldu. Her yerde. Yani İtalyasından Polonyasına her yerde. Ve e, bununla ilgili gerçekten e, ne yapılıyor hiçbir şey yapılmıyor. Yani biz hani İstanbul Sözleşmesinden de çekiliyoruz. Ama zaten hani ondan önce de ne kadar neydi de bir soru. Ama bir şey en azından bir bir korku ve tehdit unsuru olarak Tabii. vardı İstanbul Sözleşmesi. Şu an o tamamen kalktı daha bir şey oldu. Yani İstediğimizi istediğimiz şekilde ne yapabiliriz gibi bir güç vardı. Ki sözleşme temeline. sonrası da çok fazla artış oldu. Evet. Çünkü her şey sembolik bile olsa dediğiniz gibi bir yani bir geri tutma, bir engelleme var. sebep evet. oluyordu. Hı -hı. Oluyordu yani ve biz Türkiye'de aslında günde bir kadın öldürülüyor diyebiliyoruz ama yine ben yani sevmediğim o rakama geçersek fakat evet. en az iki de şüpheli kadın ölümü oluyor. Yani yok intihar etti, şeyden atladı. Aslında e, biz bu ülkede üç, e, günde üç kadın e, kaybediyoruz. Yani inanılmaz bir şey. Yani Çıldırtıcı bir katliam. Yani kadın katliam var her yerde. Burada daha fazla. Buradaki e, bir sıkıntı şu bence. Yani bu belgesel neye ne, ne kadar eski eder bilmiyorum. Filmlerin o kadar gücü olsaydı e, ne kadar güzel bir şey olurdu. Ama e, o kadar e, ilimser değilim sanırım. Ya kesinlikle bir şeyleri etki ettiğimize inanıyorum. En azından ses duyurmak. ...birlik olmak, paylaşmak, birlikte birbirimizi destekleyerek... ...çünkü bu filmi de biz birçok kadının desteğiyle tamamlayabildik. Yani onlar olmasa post, çok uzun sürdü çünkü post prodüksiyon sürecimiz. Hı hı. Ee, bunları çok kıymetli buluyorum. Aylin ve Havva'ya e, kartlar gönderiyoruz mesela. Çünkü her gösterimden sonra biz seyirciye kart bırakıyoruz. Ve kartları Aylin ve Havva'ya ya ha, Türkler yazıyorlar. Çok güzel. Ve bu bile onlar için çok büyük bir şey oluyor. Ee, ve bu, bu gibi şeyleri var iyileştirici etkileri ama onların cezalarında herhangi bir şey değiştiremiyoruz ee, onlar e, bir yıl daha kapalıdalar sonra beş yıl açık cezaevine geçecekler ee, ve ne yazık ki e, yani sonuçta şiddet bir suç sistematik şiddet eviçi şiddet bir suç e, ve bu adamlar e, kafaya silah dayayan bıçakla e, boğaz kesmeye çalışan e, adamlar ve insan hakları çerçevesinde de e, şiddete karşı koymak bir yasal hak, yani öz savunma bir yasal hak, bir Hı -hı. insanlık hakkı, bir yaşama hakkı, yani ya kendi hayatın ya onun hayatı gibi bir noktaya geliyorsun. Ve bunun özellikle kadınlar söz konusu olduğunda uygulanmıyor olması e, deyip üç nokta koyacağım. Evet. Yani çünkü konuşmaya başlarsam benim sessiz. <gülüyor> Bu da ayrı bir e, söyleşinin konusu olabilir gerçekten. Evet. Ee... Evet. evet, kesinlikle öyle. Ee, umarım, umarım onlar adına çok daha onların aydınlık zamanlar gördükleri bir zaman olur diyelim. Çok daha haklarının hı hı. korunduğu ve e, arkalarında durulduğu hukuk sisteminde de zamanları görürüz diyelim. Muhturum. Çok teşekkürler. Ben Bu teşekkür büyük ederim. Bir sohbet için ve filmini bizlere anlattığın için. <gülüyor> umarım yakında seyircilerimize de zaten birçoğu ulaştı pek çok platformdan. <gülüyor> Bizim de festival, <gülüyor> festivalimiz dahilinde de pek çok seyirci ulaşır umarım. Çok teşekkürler. Öyleyse görüşmek ben üzere. Ben teşekkür ederim. Görüşmek üzere. Hoşçakal. Hoşçakal.